Arkadaşlar videoya geçmeden önce Discord sunucusunu tanıtacağım. Burası bizim Discord arkadaşlar Discord'a gelmeyi unutmayın. Bu kadar. Geldim. E ee, şey, come here you all. o oh. I don't öldüm. Killed killedim Seni keseni ben... kestim. <gülüyor> e, <gülüyor> e, dur. E, stop can stop. Şu an I kaçıyor bekle oh my shit i am ölüyor please help me middle eee uh, fire i am free fire Agabe. burak e, rip in team her daim <gülüyor> <okay abi> <gülüyor> <esa> <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu ne hayır oh <gülüyor> my shit dead dead dead baba dinle mi anasını <gülüyor> <in>? baba <gülüyor> Kiral. Ola şiii! Ola ne Amerika'dasın bak şuan. Havada durduk şahitlerim var da bir tanesini satın. <gülüyor> Tam yeri. Takın. Tamam. Kusura kardeşim kusura Ya oğlum bal mısın ya? Go to the hospital. Aykola ay geliyor. Eee. Denizli <gülüyor> Şöyle. Jemape Salih. Kenaba devamını. Hadi özel bir givemiyoruz bana sizi. Yusuf Deviner inşallah. Yok yok. Kenaba buraya? Ben oranın <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl> sıkacağım. Kaçamayacaksın. <gülüyor> Oğlum Kaan, e, durumunu özetler misin bana İngilizce? Çok açıklayıcı oldu. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> Men, men, I, I am nabiyo bileyim Oyaa enderman pa, pa, pa. hadi bakalım aslan I am faker men hadi bakalım aslan Noldu Hala geliyor lan Birşey bak <gülüyor> Oha be Hop <gülüyor> Hadi okay. Lan, lan, lan, lan. Ah. lazım <gülüyor> Oğlum, <Oynan> <gülüyor> daha daha var be. Lan <gülüyor> <I> enderman <gülüyor> Bak şimdi fake'e bak ooo enayi atar ya <gülüyor> Allah belanı yes yes yes <gülüyor> I go to the siktir game <gülüyor> <gülüyor> Bu nereye gidiyor lan Go e, go, go, <gülüyor> e, go, go. <gülüyor> Adam Oradan go, biraz. <gülüyor> <gülüyor> go Go go go go Yes yes yes yes Yusabakal winner inşallah bu göt adamlar çaldı. Anlamıyorum. Fark go. Tarkminer. No. X Tarkminer. No. No. you home. Go back O da go. And This next we can Eee Eee Go go go go go go Ananıiii Selam ve ökü Ok guys Guys mı? Ee, hemen fk Bu ne anasını satayım bin mi bura iki tane kapı koymuş ah. Allah kabul etsin kardeşim Eyvallah eyvallah her zaman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 Ulan kim benim kan kardeşim Şakir? Kim ona teşebbüs ediyor? Şarkana bak. Nerede sığalım? Arkana bak arkana. Hangi arkama bakayım anasını? Bir daha da? Geri döndü bir daha? Senin sıfatını sikiyim ben. Ya an anlasın atladım al. <gülüyor> hey kızım. Ender bir adam adamı çarptı aşağı düştü. Babana <gülüyor> bana doldu yavrum. O, o adamsa ya. adam Anor <gülüyor> abi. Arka plan müziğine birazcık daha kısık vereceğim veya değiştirebilirim. De <gülüyor> o müzik yüzünden çünkü son üç video dünya genelinde engellenmiş. Ugandalı izleyicilerimiz yine mi dow'ları? Çok özlüyorum yani gerçekten hepsinden teker teker vermişler. <gülüyor> Odanın altında ahır vardı anasını satayım. Odanın da böyle kerestelerinin arası açık. Akşam yatıyorum anasını satayım inekle bakışıyor sabah kadar. Dilmin atıyor bana. Kardeşim benim. yav yıl olmuş 2020 anasını satayım. Oklayım mı kaldı? Onunun avrudu ne olmuş lan buraya? <gülüyor> i̇şte o inekle bakışıyordu anasını zaten. Sonra kesti girik piçi. Şimdi de köyün alt tarafında bir tane böyle asfalt yol var. Şehir merkezine doğru giden. O asfalt yolu da bir sürü köye bağlandığı için o yolda bir sürü köpek oluyor. Biz de Halamla oradan giderken 3 tane köpek çıktı karşımıza ben tabi köpekleri görünce köye geri teleport oldum anasını sattım Sonra <gülüyor> benden yarım saat sonra halam küfür edede ede geldi Tam köyün girişine kadar kovamışlar onu Ama ben hiç geleceğini tahmin etmiyordum gerçek. ben diyordum herhalde aralarında pay ettiler onu Bu çocuk beni kesecek bu arada galiba Kardeşim benim kim? AAAAAAAA Manyak ban atıyor ban attığı zaman açmayı da bilmiyor <gülüyor> Bir kere müzik botundan müzik açtı müzik botunu kapayama gitti botu banladı Timliğe girdiğiniz zaman ormancı kitini alıyorsunuz ve tamam mı? Sonra takım arkadaşınızı takip ediyorsunuz. Bakalım hangi sandığa gidecek mesela. Şu sandığa mı gitti? Hop o sandığı alıyorsun. Sonra hop bu sandığı alıyorsun. Bu sandığı alıyorsun. O sandığını da alıyorsun sonra aşağı atlıyorsun. Bizimkinin adı neymiş, buymuş. Bak bu enayi şimdi kalbezde. <gülüyor> evet izliyoruz bakayım ne yapacak <gülüyor> <gülüyor> bak hiçbir şey yok şu anda hiçbir şey yok <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, çok zevkli ya gelme yeter mi ulan oyun oynatmıyorum bir saattir kaçcam diye haritayı tavaf et bu ne abi patlayıcı çeviklik gel gel gel gel gelme gelme abi şaka gibiler bunlar Sonra sorunu vardı ve çektiğim kamera çok kötü bir kameraydı o yüzden bugün ikincisini çekiyorum. Anasını sattımının telefonunu açma kapatma tuşu yok. Telefon kapanıyordu evde şuradan arıyordum telefon açacağım diye. Nasıl geçti? YKS güzel geçti gibi geliyor bana ama soruların hepsi aynı olduğu için burayı karantinaya almışlar. Merhaba arkadaş. Lan ömürcek adam mısın lan sen? Oğlum çok güzel hareketin lan. Burada ama şunu söyleyeyim 2021'de YKS'ye girecek olanlar bu videoyu izliyorsa Kesinlikle ama kesinlikle yanınızda bir hırka olur, palor olur illa ki öyle bir şey götürün. Çünkü o sıçtığımın sıraları tahta olduğu için 3 üç saat boyunca o tahtta oturuyorsun, bir tarafının arıtası çıkıyor anasını satım sırada. Bir de öyle bir yapmışlar ki sırayı anasını satayım takdira gibi. Arkamaya sunuyorum ön kaldırıyor sıra. Hayır hayır hayır aha vallahi kazanacağım. Sen öldün kanki. Video programım yok dua edin amk malları. <gülüyor> Bandıı cam. Elhamdülillah. Yırma acil Ne yaptı lan o? Birazcık geç çektiğim için çok sesli konuşamayacağım. Çünkü yanımdaki piç duvara vuruyor. O duvara vurunca ben de vuruyorum. <gülüyor> Düet yapıyoruz anasını satayım. Ya Anasının avradı bunda... Evet. Evet abicim. Anlıyorum gerçekten seni. Ben bunu boğarım. Onurcaan. Tamam. 10 On tane cami sahip. Aa lan köstebek lan bu. Nasıl senin balanı vermesin? Evet, bir elamet gönderdim ona. Oğlum oh, adam klan kurmuş anasını satayım orta. Ben Titanium'da veya Skyblock'da dolandırılınca benden gelip yardım istemeyin anasını satayım. Darüşofaka mıyım lan ben? Arkadaşlar az önce tuvaletten geldim, bunun şerefine 300 like. Ben bu salağı keserim, ben bu salağı kesemem. Bak ben bu şerefsizle diğer elde kapıştım. Anasını satayım Mekke'den Medine'ye vuruyor. Bunu o yüzden bir şekilde yırmağa atarsam benim için daha sağlıklı olur. Anasının avradını bırak beni. Tüpik herif! Aaaa! İmam Hatip... Bakaranın ilk aydın. <gülüyor> oğlum anasını söyledim ben İmam Hatip'te burnumda ayakkabı numarasıyla ile geziyordum. Adam zor muydu diyor. İmam üstü minarı aldı Keren oğlum. Sen bir şey diyelim. Manyak oğlum İmam Hatip. Bak İmam Hatip'te bir de şey vardı bizim sınıfın çaprazında kız sınıfı vardı. Kolidora çıktığın anda beş tane ayakkabı giriyordu ağzına. Kokulma zoru <gülüyor> görmesin ha. Oğlum benim arkadaşım bahçede banlıyor da Yuşa diyordu. Gel beraber kızlar artistle dedim. Ne yapacağız diyordum. Birbirimizi döveceğiz diyonasın söyledim. Bir de şey diyor. <gülüyor> bir de bu tanış ben senin dedim bir daha tanış sen benimle varsın anlamasınlar diyonasın söyledim. <gülüyor> Kafes dövüşüne şarılırsan canım abi. Bir de bizim kendi oğlum ama artık yani. <gülüyor> Deli kapattın <gülüyor> lan. Sınır daralması da var anasını ssetti. Mecdarıyalar olsa. Oturunca bir şey yapmayanlar. Evet tamam bak en azından iki enayide de ormancı varmış. Sandıklar almadılar. Şöyle kendime enderil pöl falan bulsam en azından kaçarım birazcık. Aha da buldum lan. Allah'ım Rabbi'm. Don verir misin? Heh çok teşekkür ediyorum. Oğlum <gülüyor> bu ne lan? Ne istesem çıkıyor. Eee Intel Core bir tane işlemci çıkacak şuradan da Oğlum oyunun efsane kasıyor şu an.